Geliyor müşteri. Şuradan 4 tanemiz çeker misin diyor. tane tane. Üç çocuğu var. Karı koca. 5 kişiyle üç tane kanımız çekiyor. İnsanlar şu an yani gerçekten çok ve çok planında. Nasıl çözeceğiz peki? Bu işi nasıl çözeceğiz? Yani bu işi çözmek için askeriye tamam. 4250 lira oldu ama 4250 olması önemli değil. Ki. Bugün bir tereyağı olmuş. 120 lira. 120 lira ya. Ekmek olmuş iki buçuk lira. Aynı parayla aynı şeyleri şu an, alamıyor. Şu an askerice zaten eridi yani. Hemen o eridi. Zam zaten eridi. Dö döviz, dövizden artıştan tabii, dolayı. Tabii tabii bitti. Evet. Şu an insanlarımız şu aç. Bizim bir şekilde gel bu insanlarımızı rafa konuştuk. Çiftçimize, çiftçimize çok desteklemek evet. lazım. Evet. Çiftçiler şu an perişan. Insanlar perişan. İşte, biz satamıyoruz. Bak şu muz. Dokuz lira diyorum ama utanıyorum bunu derken. Evet. Ya dokuz liramız olur mu? Bir de bizim kendi ülkemize yetiştirmemiz. Yurt dışına gelmiyor. Antalya'dan geliyor. Peki çözüm için erken seçim diyor. Bu erken seçim zaten var. şart. Şart. Şart. Erken seçim şart. Bizim bir an önce erken seçime gidip eğer iktidar gerçekten kendine güveniyorsa ben bu ülke yöneteceğim bu insanlar rahata refaha konuşacak diyorsa kendine güveniyorsa çıkacak meydana evet erken seçim diyecek. Herkes o zaman bilecek. Ama ben şunu söyleyeyim sana erken seçim olursa buna geldiği gibi kolunu pırdın toplayacak gidecek gidecek, <gülüyor> gidecek. <gülüyor> o zaman sandık gelince hep beraber göreceğiz inşallah <gülüyor> biz gümbür gümbür geleceğiz zaten abi inşallah bir DHCP olarak i̇nşallah. zaten geliyoruz zaten vallahi <gülüyor> kaç parama evet. ya 9.9 lira ama 9, 9 lira 9 lira, 9 lira. Ben nasıl işte abi bunu bunu 2 söyleyeceğiz bize değil abi tamam da mazot 11.5 lira kuyruk var abi tamam zenginler. 9 liraymış bacım zenginler yaşasın biz değil biz zenginler yaşayacak. Bak, evet. Görüyorsun işte evet. tepkileri. Evet. Dokuz lira muz alamıyorlar ya. Evet. İnsanlar perişan. Gerçekten perişan. Akşam üstü şu pazar yerine gelin. Yemin ediyorum böyle sergide, yerde dökülen çürük meyveleri topluyor. Bizim insanlarımız bunu hak etmiyor. Geçeceğiz. Akşam izlerde buradayız. Bakacağız. Hak etmiyor bunu. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. İnşallah amin, erken amin. seçim gelir. Biz de gerekeni yaparız.